dakika. <gülüyor> Bir saniye. <gülüyor> Sorunuz var mı Saber? Enes abi hayal mi gerçek mi iki projesi ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Dekli rafta ola. Tamam. Yıl sonu. Hı -hı. Ben lavaboya gidip geliyorum. Ben de yazın so birazdan. E, soru soruyorlar. Sonunda Sonra Casper'ın lavaboya. <gülüyor> Tamamdır bekleyeyim. Anlay nedeni git. Ya saçmalamayın inallah. Hoş geldin. Evet aynen aynen hoş geldin. Neden g a. <gülüyor> Mervan pes çekecek mi? Ne zaman? Ha video olarak mı? Mervan gitti abi. Mervan gitti değil mi? Yok Enes gitti. Pes çekmedi. Mervan, Mervan gitti. da peşinden gitti Enes. Mervan mı gitti? Bak, Mervan, Mervan pes, pes çekmeyez zaten. Ya, Çocuğun niye ettik taktınız diye Bak ben dedim senin videonu izledim Batur bu arada. Hani şey NSA e, şey çekmiş ya. İşte e, kışkırtma tarzı bir şey. Aha. Kışkırtamamış orası. ayrı da yani dünyanın en şey insanısın herhalde ya. Şeye Etkilenmemişsin. E, ve hani orada mesela şişko mişko falan filan yazmışsın. Şişko mişko da mesela hiç öyle bir şey göremedim. Ne bu mim falan mı yani sendeki? Bilmem bilmiyorum. Ben de Ya nerede bitişik yani... noktası falan mı var? Bu kadar kilolu değildim hiçbir zaman o yüzdendir. Aa, bence kilo değilsin çünkü yani. Kaç kilosun ki Baturay? Olu <gülüyor> <gülüyor> sorma onu sorma onu sorma. <gülüyor> <gülüyor> İzlememiş mi? İzledim izledim yayında izledik beraber. Götü Oles. Lan Ufra. ne diyorsun lan? <gülüyor> <Bak. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pardon içinde kaldım. Özür dilerim özür dilerim. Ya saçma sapan sorular sormayın chat ya Allah Allah. Benim masabın bozmayın ya. Sab aldık saçma sorular gelmesin diye. Bak şey demiş. En kralı Baturay aralarında. Ha soru değil diye okumadım. <gülüyor> hani yoksa... <gülüyor> görmüş Ama... yani yoksa hani yok yok çok güzel şeyler yazanlar var işte yine Alfalını yapıyor. Bu insanı gibi... ha doğru yani kusur alacaklar. Şey... Enkrana Baturay. Hemen tamam. Onlara bakıyorsun. Afabun ne? Ben pes lekecek miyim miyim? Bence canlı yayınlarda <gülüyor> oynuyorum sadece pese. Sadece canlı yayınlar. Burada herkesin sesi iyi geliyor mu? <gülüyor> Neden denege ne de ne alımları açık mı? Hıh, <gülüyor> öyle bir şey mi var ya? Ne evet, evet. alımlar var. Form Sef. dolduruyorduk değil mi? Her evet. sefer belirli zamanında açıyoruz. Evet. Formu da ben öyle bir şey Belli Belli sayedekiler giriyor. Neye göre seçiyorsunuz? Eee, değişiyor. Kehfimiz Ama ben seni direkt... öldürdüm merak etme. Hayır ya ondan demedim. Allah korusundan demedim. Hayır merak ettim sadece hani form doldurmak falan. Neye göre seçersiniz ki? Ve ne denegi dediğiniz şeye... Yani niye seçiyorsunuz mesela? İşte bak bazı sorular var. İşte en sevdiğin nedeni denegi kim? Enes Batur dersen anlıyorsun direkt. <gülüyor> Azınıyorsun direkt. Batur'un <gülüyor> evet. tarafları benim tarafım var, gruplarımız var. Yılda bir kitle turmayı... Yılda bir Ben niye kitle okumuyorsam? Yalan söylediniz değil mi bana? Evet, <gülüyor> şakayı da aslında. Yok, Yapabiliriz aslında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, ben de <gülüyor> düşünüyorum yani önlerine anket koyduklarında ne cevaplayabilirler ki yani? Hani neye göre seçebilirler ki diye düşünüyorum. Bak birbiri büyük artlarına şey yazmış. Ben Maturay'ı seçtim. Ezildim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ama, gülüyor> şu an bak. <gülüyor> Ultra Ultrasaf ne safı abi ya belki adamların bir sistemi vardır yani ne bileyim ben Hani belki anketle ne bileyim olabilir Birisi sürekli Merman'a soru sormaya çalışıyor Evet Mervan abi yeni bilgisayar Mervan PES oynayan mı Bilgisayar nasıl yapılıyor? <gülüyor> Mervan abi sana <sen gülüyor> yeni bilgisayar toplama videom var mı? Ya bilgisayar toplamak değil de bilgisayar upgrade diyeceğim bakalım belki video yaparım Beklama fıstığa bak Üzülme belki bir gün seni de seçerim yazmış Merman abi Bollu'lu videoları gelecek mi? He Bollu Merman Usta Bilmiyorum ya eskiden çok izleniyordu onlar İzlerseniz yaparım Bollu Merman Usta güzeldi hmm. İzleriz izleriz Toast yapıyordum Tinder Ne demiş? Tinder'da kadınlar gerçek mi? Ben sulu baya sanıyordum Derken Ne? Hahaha <gülüyor> Tinder... Nice one Anlamadık ki Tinder'da kadınlar gerçek mi? Ben sulu baya sanıyordum Valla <gülüyor> bende Ben <gülüyor> anladım işte Makyaj makyajlarıyla dalga geçiyorlar Hı. Hı, su suratını boya badana gibi yaptığı için. Ha. Ben hiç ha. kadar ya. <gülüyor> Yok canım ne makyajı yani? <gülüyor> Allah Allah makyaj. O kadar makyajlı birini hatırlamıyorum ben. Onu nasıl hatırlamıyorsun? Tişti iki neler neler vardı. Üçü hatırlamıyorum ama iki de çok vardı. E, tamam dedikodu yapmayın be. Yap, yaparsa yapsın ya, makyaj canım. <gülüyor> Yakışmış demek ki yani. Yakıştırıyor kendine demek ki. <gülüyor> yani ben de şu an makyajlı değilim azıcık bak. Hiç Hadi yok ha. <gülüyor> Vallahi hiç yok. Yani dudaklarım bu kendi şey siliği. Ee... Anla sen Valesa ma makyaj yaptığımız videoyu izledin mi? İzlemedim. Öyle bir video mu var? Valesa makyajı şey var yaptık. ben. İzledim. Bardak bardak dilime <gülüyor> de şey yaptık ya oğlum. Saç ruj ve gelinlik giydiriyorlar. Hangi sırada? Ben Hangi sırada? Ben ben Valesa gündem yapacaktım burada. Allah Oo. Allah ya. <gülüyor> bir şey diyeceğim o video ayıp mı? ayıp. Valesa sıralar. Nerede? <gülüyor> Ayık evet. kafayla mı çekildi öyle bir video? Evet. Evet. Ben, ben çok değilim. <gülüyor> ya şakasın. Ben kafanı değilim. Ablam sesler çok karışıyor. Evet bir arada konuştuğumuzda sesler karışıyor. Böyle minik bir problem var. Zaten mesela neyse cinse inşallah Yenes'in sesinde bir sıkıntı çıkmaz da. Vales'in yeni bilgisayarını sorar mısın? Yeni bilgisayarın. Evet. Ay işte yeni bilgisayarın. Cevap bu mu? Yok demek istiyor. Ha yok mu demek On, istiyor. Aldısana ki istersen. Aldım. Ha aldın. Aldım. aldım. E, Instagram'da yeni bilgisayar aldım yazmışsın ya o yüzden soruyorlar. Ha başka. evet. Males ne diyeyim? Ne diye söylemedin? Ne dönem istiyorlar onu anlamadım. Saf palis. yani yeni bilgisayarını. <gülüyor> <gülüyor> yeni bilgisayarından yeni bahsetmeni istiyorlar. Bilgisayar işte yanında oturuyor. Ehehehe <gülüyor> He ben neden mi istediklerini anlamadım Özelliklerini soruyorlar özelliklerini Allah'ım delineceğim Saf ya. Evet Vallahi özelliklerini saf. soruyordur saf herhalde ya. Saf yaa <gülüyor> Saf var bu saf İlkez ben değilim Saf abi <gülüyor> <gülüyor> Ehehehe ben bile anladım yani Niye kendimi bile dediysem beni ne hale getirdiniz ya, yemin ederim Evet valese söyleyecek misin? Saf valese <gülüyor> Ya bilmiyorum ki Ha bilmiyormuş o kafasına göre almış Çaldı, çaldı. Ofisten çaldı. <gülüyor> Duzlamış arkadaşlar. <gülüyor> Enes Batur'un karısı... Ha, karın karısı kası... Karısı mı? Ha. <gülüyor> Şaka ediyor evlenmeden. <gülüyor> Enes Batur'un karın kası neden... Oğlum ben, ben çok sıkıldım evde ya. Ha, karın karın kası. Enes dur dur, <gülüyor> <bir> soruları <gülüyor> dinle. Enes'in karın kası neden yamuk dediler. Allah öyle yaratmış ya. <gülüyor> ne <Nereye> diyebilirim <gülüyor> bunu. Abi, yamuk Bunun karın kası nasıl bilmiyorum. olsun ya? Öyle bir şey Ama mi? Gülen surata benziyor bir. Biraz surata benziyor, yüzüne benziyor <gülüyor> Nasıl yani ya? Üzgün bir adama suratına benziyor İçim <gülüyor> çıkmış diyormuşum, esiriydi sadece <gülüyor> Protein Ha. Ya bilmiyorum onu ben anlamam öyle şeylerden Enes abi GTA 5 online gidiyor Protein bir... Neden bıraktınız? Niye hatırlatıyorsunuz bu akşam çekeceklerdi şimdi hatırlatıyorsunuz. Evet bu akşam çekeceğiz bu akşam çekeceğiz <gülüyor> bu arada. Nasıl bir Çekmeye gidiyoruz yani video. Anlamıştık zaten Mervan. Şaka yapma Mervan. Şöyle şöyle çirkin şakalar yapma. Çıklanma abi. Açıklama yani. geriye duymazsam bu sefer de dalga geçiyorsunuz Allah Allah. Evet dalga geçmemizi bozdun. neyi şimdi? Sağ. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir <gülüyor> şey kaçırdım, bela atışa mı kaçırdım? Yooo <gülüyor> Evet, yok, yok Evet Aman ha, aman ha Hadi başlayalım <gülüyor> Hadi başlayalım Enes, kendisem Şey diye sormuşlar, bunu da son olarak söyleyeyim Enes kendi kitlesini sadece çocuk olduğunu düşünüyorum diye sormuşlar Ama bunun bir istatistiği vardır zaten ki büyük ihtimalle öyle bir şey değildir yani bilmiyorum Enes söyle mi? Ben yıldım ya <gülüyor> <gülüyor> Evet cevabım ben yıldım ya mı? Evet <gülüyor> Bu evet mi halimi <gülüyor> Yıldım cevabım yıldım Darlamışsınız çocuğu <gülüyor> Zaten korona var yı yıttırmayın beni ya Siz ne işiniz ya demiş Sana ne lan evet, evet, Enes sakin edin Enes harbiden sakin edin Şşşt Çok gelin. gergin ya İyicamlandın bak... mı? Riske girilmez böyle <gülüyor> <gülüyor> risk, <gülüyor> risk oynasak, o, bak. Risk oynasak <gülüyor> bak risk oynasak hep kavga <gülüyor> ederdik Çoğlamayıklardayım. İnisiatif de çok uzun süre kaldığı için stresli biraz. Hmm, kavga edin rahatlasın. 1 saniye hemen geçeyim. <gülüyor> özür dileyen istiyorlar. Özür dilen. Kimden özür diliyorsun? Özür dile. Az önce chat'e laf ettin az önce. Geç chat. Hemen chat. chat. Chat. O, o bana <gülüyor> bir tane şerefsiz var laf eden onu laf ettin ne bir kere özür Ama demiyorum. Ama bir dakika bir şey mi? Çocuğun çocuk kitlesi olma sorusu bir şey Ona mi? değil ya başka bir tane bir şey vardı onu okudum. Ama sen chat'i okuma. Ama sen chat'i okuma. Özür <gülüyor> çıkra. <gülüyor> <gülüyor> sen o şekilde chat'i okuma çünkü yani burada neler neler söyleniyor. <gülüyor> Beni Şu an... yıldırmaya çalışıyor chat. bir dakika çek. yanlış gelmiş. Ekranda ne var? <gülüyor> Abi. <gülüyor> gene Ekranda anda gitmez. Evet. Bir dakika düzeltmeye çalışayım. Okey. CSE giriyor muyuz? Aa, bir dakika. Niye tam ekran olmadı? 640 çözünürlük almış. Allah Allah. Çözünürlüğü bozmuş. Yoo. Şarkı çok kötüyü. yenisi gelmesin. Nesi söyler misin? <gülüyor> Dinlem alan o zaman. Aaaa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya arkadaşlar Bir dakika bir dakika bir dakika Şurada şöyle bir düzeltme Evet, Enes ben sinirlendi Ne deneyin bir düzeltme yapacağım Chat'i okumayın Çünkü chat'i okursanız Yani gözünüz muhakkak kötü şeylere çarpacak Enes ve pis linç Ondan etkileneceksiniz benim. ve siniriniz bozulacak Yani bu gayet risk, risk Enes Risk oynamayalım risk oynamayalım Böyle alfa olmuyor <gülüyor> Alfa Alfa kurt olacağım ben Hadi oyuna başlatalım artık <gülüyor> ekrana sığdırmaya çalışıyorum bir sıkıntı çıktı çünkü. Yani evet, sen bir de şey fıstık. düşün şu an chat'i açmadık yani bir de. Beklava be, fıstık. Ben alınmıyorum ya şaka yapıyorum. Bak normal sesim böyle. Ha sinirlendiğini zannettim. Sen <gülüyor> senin... Bir dakika tam ekran oldu mu? enes bir daha bana şerefsizler senin kötü olur alt senleri takip ediyorum senin demiş oğlum sana şerefsiz demedim diyorum manyak sen çok <gülüyor> <gülüyor> kötü <var. gülüyor> altın altın takip ediyorsan helal musun gel sana bir <gülüyor> şey ısmarlayayım ne istersen yaz ne istediğini yaz bana